Selam gençler nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ee, birazcık aradan sonra e, tekrar karşınızdayım. Kemptasya videomu çok ilgi gösterdiğiniz için teşekkür ederim. 1700 falan izlendi. Şu, şu sıralarda 2000 falan geçiyor. E, tıklanması da bayağı fazla. Şey, Link.tl'nin e, dosya indirmesiyle beraber. E, teşekkür ederim bunun için. Şimdiki videomda e, TMA.C ve altıyı tanıtacağım size ne işe yaradığını ne içemem bu video size anlatayım şimdi siz bir e, e, oyunda üyelik alacaksınız ama daha önceden bir üyeliğiniz var IP'den değil de Mac numarasından mesela size e, şey koydular bir, ke, bir Mac numaradan bir kere üye olunabiliyor ya da bir kere oyunu e, banlanıp kullanabiliyorsun mesela bir oyundan ban yediniz abi ama IP ban yemediniz. IP ban yetseydiniz ne yaparsınız bilmiyorsunuz söyleyeyim. Podem e, reset tuşuna basarak kapatıp açsanız yeterli. Onun dışında sıkıntı yok. mac, eğer, mac numarasını eğer ban yerseniz ise işte bu uygulama devreye giriyor. Şimdi bu uygulama ne? Bu uygulama abi e, siz mek numarasıyla ile alakalı bir e, işlem geçirirsiniz ya da mek numaranızı bir şekilde değiştirmek bir işlem yapacakken mesela Verilerinizi korumak ya da işte Herhangi bir şey ne isterseniz e, mek numaranızı değiştirmek istediğiniz zaman bu Uygulama kullanacaksınız Şimdi ben Göstereyim Dosya tc Dosya bu da Şimdi sıfırdan göstereyim size e, aşağıda açıklama kısmında Bu linki vereceğim link ile yine 22lbu yolladık abi hop boşluk bekledik 7 saniye yine bekleyeceğiz adım adım gösteriyorum ki kaçırdığınız yer olmasın virüsü falan demeyin gözünüzün önünde yaptım sekip'e bastık onu tekrardan boşla basıp tekrar eklem çıkacak Ondan tekrar sekip'e basacaksınız bu kadar sıkıntı yok 3 saniye bekledik 5 saniyede 3-2-0 tamam buradan siliniz yere masa üstüne indirin abi zaten çok çok az bir e, bu büyüklükte bir dosya şöyle bunun üzerine bir indirme var o da bizim sayımızda. şimdi buradan geldik abi e, indirdiğiniz zaman bu dosya çıkacak bu dosyayı buraya çıkar e hop bu dosya çıkacak hatta içindekileri göstereyim hop. bakın aynısı bir farklılık yok Dosyayı çalıştırdığınız zaman abi e, bu dosyayı direkt böyle açabilirsiniz ya da buradan kısa yolu seçip hop kısa yolu seçtikten sonra direkt de basa üstüne atabilirsiniz bu şekilde gerek yok zaten var şimdi açacaksınız abi bekleyeceksiniz insanlar yapmış bu ekran çıkarsa hayır değil sıkıntı yok şimdi burada iki tane seçeneğimiz var seçeceğiz. aşağıdakini seçtikten sonra ise e, buradan e user02s kısmını tik koyduktan sonra random mac adres kısmını işte random kaç kere basmak için her defasında da olur sıkıntı değil mesela Google'un az önce bir şey çıktı denk yok. Apple mesela Apple Apple'ın bir şey çıktı şimdi Apple'dan ban yemeyelim. Rastgele bir şey yapalım abi. Öyle ya system'da networks. Ha tamam. Bu kalsın. Sallamaasyon bir şey seçtik ondan sonra Eee bu tuşa basacağız Change now uygula Successfully başarılı Az önce gördüyseniz burada bir şey işareti oldu bir 5 saniye geri salın sarın pardon Bu çarp işareti oldu ondan tekrar geldi bağlandı Şimdi bizim MAC adresimiz bak az önceki olduğu gibi aynısı oldu şimdi ise Nasıl biz geri döneceğiz İşlemimizi hallettik eski MAC adresimize nasıl geri döneceğiz diye sorduğunuzu duyar gibiyim Onun için ise ee, hemen restore original yani geriye e, dönüşünten orijinal yani nasıl desem geri dönüş an aslında buna bastık abi bak gene çarp oldu birazcık bekliyoruz gene success başarılı bekledik internetin bu da internetimizle gösteriyor arkadaşlar açık olduğu için e, Apex açık olduğu için e, anladım yok. Ama tabii e, 002 kullanmayı unutmayınız. uygulama böyle bir uygulama. E, bunu kullandıktan sonra isiniz hani, kadar e, şey açabilirsiniz programıyla işte bağlandığınız zaman e, tek yeni bir hesaptan girebilirsiniz. Ama tavsiyem şu ki e, bazı oyunlar ya da işte programları hem IP hem MAC numarası bana atıyor. Yani ikisini birlikte atıyor. Yapmanız gereken şu. E, bilgisayarınızdaki internet kablosu ya da Wi-Fi kablosu neyse, eee bağlantıdan çıkın o e, şeyinizden, Wi-Fi'ınızdan. modemi kapatıp açın. O sırada açılması belli bir süre alır kendisi. Bilgisayarın başına gidin. Yani çarpıyken burası internetiniz yokken MAC numaranızı bu şekilde değiştirin. Ondan sonra yine saksız boş diyecek. Ondan sonra da e, internet kablosu da takın. Tabi modemeresi attıktan sonra takın. Yani, tamamen hem IP'niz hem mektubunuz farklı. Yeni bir bilgisayar, yeni bir kullanıcıymış gibi karşı tarafı gözüceksiniz. Tabii eğer e, oyun dosyalarının içinde bunu anlayacak herhangi bir e, dosya yoksa ya da işte program yoksa hiçbir sıkıntı olmaz. Bu da bir taktiktir. E, Anlatacaktım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sen kalın like atıp abone olmayı 2 saniye unutmayın. Bay bay.